Bugün 15 Ocak 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay sabah 5 yay burcundaki Mars'a yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmadan boşlukta ilerleyecek iletişim gezegenimiz Merkür bugün Kova Burcu'nda gerilemeye başlıyor Merkür 28 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda devam edeceği retro sürecini 5 Şubat'ta tamamlayacak Bugün zihinsel ve fiziksel hareketleri artarken değişken ve belirsiz enerjilerle herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Çok sayıda farklı bilgi akışının etkisiyle huzursuz ve stresli olabiliriz. Gün genelinde sabırsız ve dürtüsel davranışlarımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz. İlişkilerde anlaşmazlık ve tartışmalara, kaza ve sakarlıkları açık olabiliriz. Kendi düşünce ve inançlarımızda aşırı savunmacı olmamız, uzlaşmakta zorlanmamız mümkün. Bugün önemli iş ve görüşmelerde sonuç almakta zorlanabileceğimizden beklentilerimizi yüksek tutmamakta fayda var. Şartları fazla zorlamadan akışta kalıp enerjimizi ve ruhsal dengemizi koruyacak faaliyetlere zaman ayırabiliriz. Ay akşam 19.10'da Yengeç Burcu'na geçecek. Duygusal ihtiyaçlarımızın artabileceği akşam saatlerinde aile ilişkilerimizde güçlenebilir. Gece saatlerinde ay balık burcundaki Jüpiterli üçgen görünümde olacak. Sezgilerimiz ve duyarlılığımız yükselebilir. Yeni ilhamlar alabiliriz.